Merhaba arkadaşlar, bunun Slime Ranger'a başlıyoruz. Kısaca oyunu şöyle özetleyeyim. Böyle slime'ları slime, slime topluyoruz ve bunları yemek verdiğimizde bize e, bunların taşı çıkıyor işte içlerinden yumurta gibi bir şey. Mesela... Bir <gülüyor> su kut taşını alıyoruz. Yok böyle neydi yemeklerini yiyorlar ve çıkarıyorlar. Bu bizim en başta bulunan çok fazla neydi normal bir tıralan slime'mız. Burada neydi kafeslerine neydi yükseltiyoruz geliştiriyoruz. Mesela neydi tavuklar için kümes neydi ambar filan öyle. Ondan sonra slime şu anda sadece bir slime var o da pink slime bu ne bulursa yiyoruz işte favori yiyeceği de yok zaten favori yiyeceklerini verdiğimizde de bize iki tane veriyor Tavu, tavuğumuzu da alalım sonuç neydi oyunda şimdi altın slime ve look slime var bunlarda tavuk yiyor çıktığında veririz artık Bakın arkadaşlar şu da işte bizim plortumuz ne şeyinden çıkan slime'dan. Bunları neydi satıyoruz. Ondan ondan sonra da e, para kazanıyoruz. İleriki seviyelerde de laboratuvar falan açacağız. Şimdi şuraya gidip avuçlarımızı toplayalım. Hem de slime'larımızı. Kavuşları almadan yemeden bunları alalım. Arkadaşlar şunlar da neydi? Hikayeler. He sonuçta hikayeden aklımıza gelebiliyor. Buradan neydi? Hikayeler işte. Birazcık oynadığım için de yani biliyorum. Şuradan da plortumuzu toplarım. Sonuçta satacağız. Haritaya baktığımızda da burayı biz açmamış olarak gözüküyoruz. Çünkü bunları neydi açmamız lazım. Nerede olduklarını bilmiyorum ama. Aa, gördüğünüz gibi arkadaşlar altın slime. Tabi yemek vereceğimiz zaman daha yok oldu. Bunlar zaten altı slime'ı biz neydi? Nasıl desem? Bir yerde neydi? Tutamıyoruz onları. Çünkü kısa süreli onlar. Yani yiyeceği sadece klortunu veriyor. Klortuyla da şunlarla falan melez yapamıyoruz onu. Öyle bir şey var. Yani bulduğundan tavı vereceksin. Melez ne? İki tane hayvanın kar neydi hayvanın karışımı yani, yani şu pembe slime'a neydi tem slime'ın verdiğimiz zaman onlar neydi şey oluyor melez oluyor. Neydi bunlar melez yaptıktan sonra başka bir slime'ın şeyini verdiğimizde de tara dönüşüyorlar slime'lar yiyorlar. Neydi plortlarımızı da satalım. Arkadaşlar neydi? Altın Plortu da bu altın slime'ının Tabi şu anda düştüğü Ama düştü hali de daha en pahalısı Şunlar da bizde o, Neydi? Ula, şu anda Bulamayacağımız slime'ların Tabi ileriki bölümlerde e, Şunlara neydi? Büyükleri oluyor Onları beslediğimizde Eee Beslediğimizde yani patlıyorlar yem, bir süre sonra yemek yiyeyim Bize anahtar veriyorlar, teleport veriyorlar. Öyle yani. yani şunları da atalım. Pembele nidi, klor türetsin bunlarla birleşsin. Zaten birisi de birleşmiş. Neydi? Melez olmuş yani. Gördüğünüz gibi. Bunlar da böyle biraz büyük öbürlerine göre. Ve bunlar iki tane veriyorlar. Bakın neydi, ee, t slime'ının klortu bu da, Burada. şunları da atalım, siz de yiyin, artık pembeler ne yiyorsa bunlar da ondan yiyebiliyorlar tabi, burardan görevler tabi şu anlık kapalı. Şimdi başka yerlere gidelim. Tavuk uluşakta toplayalım. Normal olmaz. Şimdi altın slime gene çıkar ya da dokuz slime. Dokuz slime'ın plortu olmuyor. O direkt onu beslediğimizde bize para veriyor. Ha, bu da rock slime arkadaşlar ve plortu alalım. Bunlar için yeni yer yapmak lazım şimdi pembelerden açalım. İşte arkadaşlar. Iı, şu mavi de hani haritayı açmak için E'ye bastığımızda neydi belli bir kısmı açıldı. Şimdi şunları da top, alalım. Yemek artık Fla, şey çıktığında altın slime falan onu besleriz. Şunları da şu arkadaşlar tar öldürmek için. Şu an topluyorum alamıyoruz sudan tabii. Ee, onun için de yükseltme yapmak lazım şuradan şeye gideceğim ee, dev şu pinks neydi mor işte, işte pembe slime'ın bu işte arkadaşlar bunda bunda besleyeceğiz anahtar veriyor bu bize tabi e, kasa filan, kasaları parçaladığımızda da e, bize neydi neydi, heartbeat filan yani yiyecek filan veriyor tavuk slime içinden de çıkabiliyor tabi bakın işte kasa bunlar da kırıyoruz ve aa küveri alalım çünkü bunlar az bulunuyor ve neydi pembe slime bunu yemesin bakın arkasından da gelmiş şimdi öbürü gidebileceğimiz yerlere bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar buradan koyuyor yani bir yerlerden çıkıyor yani belli bir tane aldığımızda ya da yok olduklarında bunlar yeniden doğuyorlar Oo, burada bir kaç daha varmış yemeden alalım Bunlar neydi fosfor slimy için işte arkadaşlar burada da melez hayvan işte bazı slime neydi sinirlenmiş slime'lar var. Tabi görürsek bazenler çıkmıyorlar. Bu zaten gece çıkıyor arkadaşlar. Bu fosfor slime'ı. Ama şurada da tabi slime'ın şeyi neydi büyümüş. Bu teleport veriyor tabi bir tanem besleyelim. Bunlar 30 40 tane verme, ıı, vermemiz lazım buna tavuklardan. Bu da toplar. Bunlar da yükseltme yaptığımızda açabiliyoruz. Bunların 3 çeşidi var. Mavisi var, moru var. Ne diyor bu? Mor en en en iyi şeyleri çıkıyor be. O da O da nasıl desem? En iyilerini veriyor yani nadir şeyleri. Allah Allah Allah. Bunlar da üst üste yapışmışlar. Bir tane raks slime'a atalım. Neydi düşmez bak. Ayrılmıyorlar işte. İkiz mi doğmuşlar nedir artık? Evet. Şimdi şunları yeni yara açalım neydi? Yeni slime koymak için yeni yer. Açalım. Hem de. Neyse. Oh. Alma gelmedi ne diyeceğim. Gidelim. Tavumuzu da elimize alalım. Arkadaşlar oyunda gece onluk üzeri bu arada. Gecede de fosfor slime'lar çıkıyor. Onlar da gündüzleri olduğunda yok oluyorlar. Aaa birisi kaçmış. Neyini beğenmediniz? Şöyle bırakalım. Şimdi bunları buraya koyarsam işte arkadaşlar bunlar yemek yediğinde klort çıkaracaklar. Ondan sonra klort ben de bunlar yersem tar olacaklar. Bunların hepsini yiyecekler. Arkadaşlar öyle bir sıkıntı olur. niye ya? Aa gelmiş bu da. Akıllı bu. Ama biraz da yaramaz. Şöyle bırakalım. Aa tavuk. Alalım. Normal olmaz. Sen, hadi. Senin özgürlüğüne kavuşturalım. Hadi görüşürüz. <gülüyor> Şimdi şuraya yeni yer açalım eee kut diyeceğiz ve pors diye dediğimizde yeni yer açıyoruz arkadaşlar hadi kulaklarınızı da verdim, verdim. hadi ben dedi gene hava çakıyım slime'ları bu alayım <gülüyor> gene yani altı altın slime'ın klortunu inşallah Bunlar da toplayalım. Bunlar neydi? Bahçe yaptığımızda yetiştirebiliyoruz. Bazı meyveleri bulmak için de Arkadaşlar bunlar bulmak kolay. Bazı meyveleri bulmak için de Neydi? Eğer bulamazsan kasalardan falan çıkıyor onlar zaten. Bir tabi onlar şu neydi? O... Slime'ler yemeden alman lazım. Öyle bir şey var. Şuralarda bir yer. Ha, şu tarafta bir tane altı sayımı görmüştük. İnşallah yine görürüz. Tabii göremiyoruz. Ayy acıkmış bu ya. Arkadaşlar acıktıklarında da ağızları neydi? Şöyle oluyor. Zıplıyorlar filan. Bu beden zıplamıyor. Yoksa e, zıplıyorlar neydi? Yemek bulmaya çıkıyorlar onlar. Yani Slime'ler. Acaba çıkmış mıdır fosforlar? Arkadaşlar fosforlar da e, e, nasıl desem meyveler yiyorlar. En sevdikleri şu kare çilek. Çilek ama haresinden. Öyle bir şey nasıl bu dünyası bu. Tavuk alalım. Şu tebi dediğim slime'larda et diyorlar. Gördüğünüz gibi. Tek lokma değilim. O kadar ki seviyorlar. İşte şurası da Lobotoar. Burayı açmadığımız için gir giremiyoruz. Açmak için de 10.000 lira istiyor. Yani baya bir e, Slime'lerin plortunu satmak zor satmak var. Satmak zorundayız. Onu açmak için. Bakınca September float en düşür bu arada. En Palace'da şu en son getirdiğimiz slime yani mavi slime'dan. İsmi neydi bunların? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Yanlarına gittiğimizde ne yedikler gibi geliyor zaten. Mesela bunlar Dieteymiş. demiş. Yani Rax, bir de bunlar ismi Rax slime'mış. Ama yoğuruyorlar boyundan göre. Bu arada aha, çıktı zannettim ya fosfor slime'ı. Zaten üstünde dolu nasıl alacaksam. Arkadaşlar bu arada alttaki sıfır yazan yer eğer düşerse normal seviyede. Yani normal e, gidebiliyoruz. Bunları da besleyelim havuçumuzdan. Yani bittiğinde yürü, yürüyebiliyoruz ama neydi? Normal hızda. Böyle bas neydi? Shift'e bastığımızda hızlı yürüyor. Tabi şuradan yükselttiğimizde de Valt neydi? Su tankı yani Cep neydi? İsmi neydi? Hatırlayamadım. Neydi? Enerjiyi yükseltebiliyoruz şuradaki. Neydi? Tankımızı alan neydi? Belli bir sınırı yükseltebiliyoruz o. 20 alırken 30 alıyoruz yani yükselttiğimizde. Tabi şunları da vermeyelim. Gene fosforları veririz. onlarınki iyi ver, onlar iyi veriyor. Bu arada arkadaşlar, bunların sevdiği, favori yemeği verdiğimizde iki tane veriyor. Bunların yok zaten favori yemeği. Ne verirsen ver. Gene bir veriyorlar. Ameliz yaptığımızda iki veriyorlar. Öyle yani. Saat 11 olmuş ya. Oyun saatiyle. Şöyle de. Şuraya gidelim. Bakalım. Aa, burada bir tane melez. Rock slime ile pembe slime'ının birleşmiş hali. Arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Vurmasın. Ölümcül bölgeymiş. Arkadaşlar bunlar da e, fos fosfor slime ile pembe slime'ın birleşimi ve bize sinirliler bayağı. Neden dersin? Kim sinirlendin? Senin sinirlendirdin ise sen mi sinirlendirdin? <gülüyor> Yoksa Şöyle atalım şunlardan. Yetsine. hızına geçerim öldürmede şunlar. Burada ne varmış? Hı. Birleş galiba arkadaşlar şu pembe slime göstermiştim ya. Büyük onu patlattığımızda içinden anahtar veriyor demiştim. İşte anahtarlarla böyle yeni yerler keşfedebiliyoruz. Şu kapıyı açtığımızda. En az biraz hızlı olsun hızlıca geçelim. Evet. Oo şurada Tatlı gözükseler aha da tarlar. Arkadaşlar işte bunlar da tar, İslam yiyenlerden. Bunları da suyla öldürebiliyoruz. Bende de su yok. Neydi böyle tutup onlara atalım. Ay, atamadım. Gitti. Ay, gitti. Arkadaşlar bakın korkmuş. Atladı korkudan. Ay. Aa bak, fosforunda şeyin. Hem benim birleşim Bunlar kızgın değil tabii. Artık neyse yeniden yinde Onlar da hızlı, hızlıca gidelim. Fosforlardan toplayalım. Tabii bulursak. Buralarda çok. Bunlar var sadece. şurada, şurada ne varmış? Bak. Hmm, buradan yukarı çıkma yeri var. Gene aynı yere geldik. Şuradan şuradan gittik, buradan geldik yani. <gülüyor> Arkadaşlar bunları şöyle suya attığımızda öldükten sonra buradan yeniden doğabiliyorlar. Ay yine var. Yeni bir tane var. Toplamak istiyorum ya sizde. Adam mı? Üzülüyorsun. Tabi yerinden doğarsam. Tamam. Ay bir tane çıktı. Hayır yeme sakın pembele. Pembeş. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu da fosfor slime'ı. Gece çıkıyor. Am çok da tatlı zaten. Al, ya bakalım bak kaç çıktı arkadaşlar yani bu favori yiyeceği yani. Neresi? Gel, işte bu da onun. Yani işte şöyle. sürede da koyalım. İdi, şunlarla melez olmasın. Evet başka bulabilecekmiş. Hadi bakalım şuralara da Zaten fosforlar da iyi kazandırıyor Evet çıkmış iki tane Aa baya acıkmış hadi Ooo iki Buradan üç tane buldum Aa bu iki tane daha çıktı iki üç tane İyi. Bunlardan bir şey çok duyalım. Bu neydi? Tam buradan çıkmayacak. Zaten yeten de yeter. Bunlar şimdi oysam ölecekler. O bir süreliğinden ee, burada halsınlar. Ondan sonra bunlara göre değer yapılıyor. Zaten. Bunlar ki bir de özel üzerine neydi şey yapacaksın daha. Yoksa bunlar uç, uçtuğu için geri giderler. O yüzden şunu yapmak yapıyorsun. Arkadaşlar ve ya bu arada videoyu kapat, kapatalım. İkinci bölüme belki pembe slime'ı da e, besleriz patlatırız yeni yer açarız. Hani görüşmek üzere. Ve eğer ikinci bölümünde gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. İyi günler. Ve ne yapmamız istiyorsunuz onu da söyleyebilirsiniz ve yorumlar kısmında.